kanalıma hoş geldiniz sarsılmaz sarsılmaz sarsılmaz da şunlar özellikler de var onu da göstereyim önemli olan emniyet mermi varken katiyen şarjörde gezmem gezdirmem bulunduğumuz yer müsait olduğu için Beş tane marun var. Bakalım o dışı nasılsın? Şu şekilde Hayat güzel. Yani plastik altı ama çok güzel sesi. Muazzam. Tekrar emniyet kontrollerimizi yapalım. Emniyet alalım. Harzunumuzu tutalım. Kavgalalım şimdi bunu da ortalıkta. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın ve abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Videomuz bu kadar.